Bitki 1818 yılında Joseph Arnold tarafından Sumatra'daki Endonezya yağmur ormanlarında bulunduğunda ona keşif gezisinin lideri Sir Thomas Stanford Raffles'ın ismi verilmiş. Neden Arnold'ın ismi verilmemiş diye sorabilirsiniz. Bu jest ya tipik İngiliz nezaketinden ya da tam tersi bir sebepten ötürü yapılmış olabilir. Çünkü rafflesya çürümüş et gibi kokan bir bitkidir. Bu nedenle de ceset çiçeği olarak da biliniyor. Normal olarak bir bitkinin temel organları, kökü, gövdesi yani sap kısmı ve yapraklıdır ama doğada bunların hepsine birden sahibi olmayan ceset çiçeği gibi bitki türleri de vardır. Yaprakları sapı ya da alıştığımız anlamda kökleri olmayan bu bitki sadece iki hafta yaşar. Ceset çiçeği Endonezya, Tayland ve Malezya'nın bazı bölgelerinin resmi çiçeği olarak kabul edilmiştir. Bitkinin ceset gibi kokmasının bir de nedeni var. Polenlerini taşıyacak olan sinekleri kendisine böyle çeker. Bu taktiği geliştiren tek bitki de ceset çiçeği değildir üstelik. Örneğin bir yılan yastığı türü olan Arum palestinum, çürüyen meyve kokusuyla meyve sineklerini kendisine çeker. Hatta zavallı sinekleri bir gece boyunca kapanan çiçekler içinde hapsederek onları serbest bırakmadan önce polenlerine iyice bulanmasını sağlar. Dünya üzerinde ceset çiçeği olarak adlandırılan yine oldukça iri ve kötü kokulu bir çiçek daha var. Amorphophallus titanum ya da sonradan verilen ismiyle Titan arum. Ayırt edici olması için ona leş çiçeği de denir. Hatta onun içinde yanlışlıkla dünyanın en büyük çiçeği olduğu söylenir. Fakat ceset çiçeği ile leş çiçeği aynı bitki ailesinden değillerdir. Kötü kokan bir bitki arıyorsanız ta Endonezya'ya kadar gitmenize hiç gerek yok. Ülkemizde de ağaç formunda kötü kokulu bitki örnekleri vardır. Örneğin en olmadık yerlerde bitiren istilacı bir ağaç türü olan kokara ağaç yani Aylantus altissima gerçekten de kötü kokar. Keçi boynuzu yani seroton ya da çiçeklendiğinde kötü kokan bir ağaçtır. Ayrıca mabet ağacının yani Ginkgo biloba'nın dişi bireylerinin meyvelerinin da kötü kokulu olduğunu belirtmek gerek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.